G, başlangıç değeri eksi 2, ortak oranda 1 bölü 7 olan üstel bir fonksiyondur, gt'nin formülünü yazınız. Peki, yazalım. G, üstel bir fonksiyon olduğu için formülü şöyle olacak. gt eşittir, başlangıç değerine a, ortak orana da r dersek, a çarpı r üzeri t gibi olacak, değil mi? başlangıç değerinin eksi 2 olduğunu bildiğimiz için a yerine eksi 2 yazalım. r de 1 bölü 7 idi. O zaman buraya da 1 bölü 7 gelecek. Ve tabii bir de bunu temize çekersek güzel olacak. gt eşittir başlangıç değeri, yani eksi 2 çarpı ortak oran. Yani 1 bölü 7 üzeri t. Umarım bu yaptıklarım, buraya kadar yaptıklarım sizin için de açıklayıcı anlaşılır olmuştur. Eğer olmadıysa şöyle düşünün, t'nin 0'a eşit olduğunu düşünün, t 0 t 0 olursa 1 bölü 7 üzeri 0 1 olacağı için g 0 eksi 2'ye eşit olur. Ve eğer bu fonksiyondaki t'nin zamanı gösterdiğini varsayarsak, t'nin 0 olması zaman 0'a eşitken fonksiyonun aldığı değeri yani fonksiyonun başlangıç değerini verir. Ortak oransa t'nin değerinin birer birer arttığı durumda fonksiyonu 1 bölü 7 ile çarpmak, başka bir deyişle de fonksiyonun ardışık terimleri arasındaki oranın 1 bölü 7'ye eşit olduğu anlamına gelir. Evet, umarım şimdi biraz daha anlaşılır olmuştur.